Hoş geldiniz Zehra Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun sizler. Iyisiniz. Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Zehra Yılmaz. Üniversitede 27 sene öğrencilerle birlikte görev yaptım. Görevim bittikten sonra 15'e yakın ICF onaylı koşluk belgeleri aldım. Daha sonra öğrenci koç olmaya karar verdim. Çünkü öğrencileri çok seviyorum ve onlarla olmaktan da çok mutluyum. Harika. Peki üniversitede 27 sene görev yaptım dediniz. Evet. Ne göreviydi bu? Ee, öğrenci işleri e, ve ona bağlı bir takım işler yaptık. Yani deneyimli öğrenci Evet. Bu alanda deneyimliyim Evet. Diyorsunuz. Öğrenci ilişkileri. Öğrencilerle evet. iç içe. Peki sizin bu öğrenci koçluğuyla ilgili çalıştığınız belli bir yaş aralığı var mı? Yoksa hani genel olarak mı çalışıyorsunuz? Şimdi yaş aralığımız 13 ile lise 4'e kadar bir yaş aralığımız var fakat küçük çocuklarımızla da çalışıyoruz ama onlarla ailelerini de katıyoruz. Çünkü çocuk küçük olduğu için ailelere de ihtiyaç duyduğumuz zamanlar oluyor. Aile bazen bazı şeylerin farkına varmıyor onlara farkındalık yaşatarak evet. çocuğuyla daha fazla ilgilenmesini ve ne yapması gerekenleri orada aileye farkındalık yaşatıyoruz. Çok güzel. Madem öyle başlayalım o zaman, öğrenci koşuluğu ne demektir? Ee, öğrencilerimiz, ben onları güzel bir ifadeyle, araba farı görmüş tavşanlar diye ifade etmek istiyorum. Çünkü çok oturuyor onlara. Ee, eğitim, öğretim süreci çok meşakkatli ve çok yoğun bir e, süreç. Çocuklarımız bunalıyor, okul ve aile arasında sıkışmış durumda. Ee, aynı zamanda üzerlerinde sınav stresi ve öfke öfkelerini yenemiyor bazı gençlerimiz. Çocuklar ne yapacağını ve nereden başlayacağını ve nasıl yapacağını bilemez durumdalar. Hı hı. O zaman bizden yardım ve destek alırlarsa çok faydalı oluyoruz ve kendileri de bundan çok mutlu olarak Evet. evet. Burada şimdi şundan bahsettiniz. Yani Araba farı görmüş, tavşan gibi evet, diye bir deyim kullandınız. Evet. Yani bunu nasıl özdeşleştirdiniz? Eğitimle alakalı mı özdeşleştirdiniz? Yani Türkiye'de verilen eğitimle alakalı mı özdeşleştirdiniz? Türkiye'de, Yoksa evet. çocuğun kendi yapısıyla ilgili mi özdeşleştirdiniz? Şimdi Türkiye'deki bizim eğitim ve öğretim sürecimiz gerçekten çok meşakkatli. Ve çocuklar bir yerden bir yere koşturmaktan bitap durumdalar. Aileler de şaşkın, veliler, öğrenciler ve eğitimciler çocuklar da bu durumda çok bunalıyor. Ne yapacağını bilemiyor, nereden başlayacağını bilemiyor en önemlisi. En önemli şeylerden birisi de çocuk öğrenmeyi bilmiyor. Bizim ilk baştaki hedefimiz çocuğa öğrenmeyi öğretmek. Çocuk öğrenmeyi öğrendiği yandan itibaren zaten bir farkındalık yaşıyor ve aileler de bundan çok mutlu oluyor. Peki burada de. öğrenmeyi öğrenmek derken çocuğun yapısına göre mi çalışıyorsunuz? Elbette yani bu çocuğun ki. yapısı işte mesela son yıllarda çok çıktı. Bu çocuk görsel, işitsel evet, anlamında evet. oralardan tespitten. Evet. Hafıza temsil sistemlerimiz var. Her çocuğun kendine göre temsil sistemi var. Her çocuğumuzun insanların nasıl kanları farklı farklıysa her çocuğun da bir öğrenme stilleri var. Hafıza temsil sistemleriyle çocuğun öğrenme stili nedir? Bu çocuk hangi çoklu zeka kuramına uygun? Ona göre bazı yöntemlerimiz var. Bunları uygulayarak çocuğumuza ders çalışma alışkanlığını, Nasıl verimli ve etkin ders çalışabilir? Bunu çocuk öğrendiğinde bir yerden adımını atmış oluyor. Daha sonra hafıza temsil sistemleri dediğimiz görsel, işitsel ve dokunsal çocuklarımız var. Görsellerimiz ilk etapta seanslara bazen geldiğimizde test yapmadan bile anlayabiliyoruz. Çocuklarımızın kullandığı ve konuştuğunda bize söylediği ifadelerden birisi böyle görüyorum, böyle bakıyorum dediğinde zaten bizde bir ampul yanıyor. Bu çocuk görsel bir çocuk deyip o yolda devam edebiliyoruz. Bazı çocuklarımız evet ben bunu böyle duymuştum. Evet ben bunu böyle duyuyorum diyebiliyor. Bazı çocuklarımız da dokunsallarda bunu böyle hissetmiştim. Bunu böyle hissediyorum diyor. Bundan yola çıkarak çocuklarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Evet. Ben de bir anne olarak olaraktan bu konuya çok önem veriyorum. Evet. Yani çocuğumun öğrenme ilişkisi